1'den 6'ya kadar numaralandırılmış bir zarda üst üste 3 atışta çift atma olasılığını hesaplayınız. Evet, 6'ya kadar numaralandırılmış demek zaten bildiğimiz tipik klasik tavla zarı demek. Evet, her atıştaki olasılığı hesaplayalım. Çift atma olasılığını. 6 yüzlü bir zarda çift atma olasılığı. Evet, bu olasılığı düşünelim. Kaç olası son? Kaç olası sonuç var toplamda? 6. 1 2 3, 4, 5, 6. Peki, kaç tanesi bu koşula uyuyor? Koşul dediğimiz çift atma koşulu. Evet, kaç tane çift sayımız var zarın üzerine? 2 var, 4 var, 6 var. Peki, bu koşulu karşılayan çift sayı, atış sayısı 3, değil mi? 2, 4 ve 6 toplamda 6 olasılıktan 3'ü. Yani, bu da 1 bölü 2 ile aynı şey. Her atışta çift atma olasılığı. Üç atışta da çift atmak istiyorlar. Bunların hepsi birbirinden bağımsız olaylar. Bazı e, kumarbazların ya da kumarbaz kötü bir kelime oldu ama bazı tavlacıların düşüncelerinin aksine ilk atış ikincisine etkilemeyecektir. İlkinin ikincisinde bir etkisi yok. Üç kez çift atma olasılığı tek atışta çift atma olasılığının üç kere kendisiyle çarpımına eşit. Bu ilk atışımız. Evet, şimdi kopyalayıp yapıştırıyoruz. Çarpı kendisi, çarpı kendisi. Bu ilk atışımız, bu ikinci atışımız, bu da üçüncü atışımız. Hepsi bağımsız olaylar, birbirinden bağımsız olaylar. Buradaki 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2, evet, bu da 1 bölü 8 ediyor. Üst üste 3 atışta çift atma olasılığımız 1 bölü 8'miş, yani 8'de 1.